Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Biz bundan yaklaşık bir 5-6 ay önce iPhone 12 nasıl olacak diye bir video çekmiştik. Hem bu bilgileri bir tazeleyelim hem de karşımıza nasıl bir iPhone modeli çıkacağı hakkında daha doğru atışlarda bulunabilelim diye sizlerle birlikte şu iPhone 12'ler nasıl olacak bir daha bakacağım. Her şeyden önce direkt olarak şunu söylemek lazım. Arkadaşlar Apple bu sene normalde 3 cihazla geliyordu. Hatta daha öncesinde 1 cihazla geliyordu. Sonra bunu 2 yaptı, 3 yaptı derken bu sene 4 farklı cihazla birlikte karşımıza çıkacak. Bu cihazlar arkadaşlar 12, 12 Max, 12 Pro 12 Pro Max şeklinde olacaktır. Kuşkusuz. Bu kısımda arkadaşlar yüksek ihtimalle artık ayyuka çıkmış olan bir ticari kaygı söz konusu. Şöyle hesaplayalım. Mesela ben Samsung'un kaç tane telefon olduğunu bilmiyorum. Apple'da bütün bu diğer markaların markaların karşısına 4 farklı modelle birlikte çıkıyor artık. Şöyle bir ayrıntı var, aynı telefonu klonlayarak. Bu iPhone 12 diye adlandırılan cihaz bizim eskinin bildiğiniz iPhone R'si. Bunu da yine ticari bir hamle olarak Apple R'ler yerine yeni model numarasını eklemeyi tercih etmişti. Teknik ayrıntıları da birazdan. Fakat hani yine gündemde çok konuşuldu, şu kutu içeriği meselesi. Şimdi Apple bu sene tamamen kablosuz iPhone sloganı ile birlikte kutu içeriğine sadece telefon ve bir adet şarj kablosunu koyabilir. Şimdi Şarj kablosu kablo değil mi diye soruyorsunuz. Bence de mantıklı bir soru. Muhtemelen kutu içeriği böyle olacak. Apple'da buna bir slogana dönüştürecektir. Fakat uzmanlar esas nedenin artan 5G maliyeti ve ekran maliyetinin çok yüksek olmasını gösteriyorlar. Şimdi gelin birlikte tasarımın detaylarını inelim. 4 farklı modelde 3 farklı boyut ve 2 farklı çerçeve yer alacak. Buna ek olarak 2 farklı kamera tasarımını da ekleyebilirsiniz. iPhone 12'de 5.4 inç alüminyum çerçeve, 12 Max'de 6.1 inç yine aynı çerçeve çelçeve, 12 Pro'da 6.1 inç paslanmaz çelik çerçeve, iPhone 12 Pro Max ise 6.7 inç ve paslanmaz çelik çerçeve olarak karşımıza çıkacak. iPhone 12 ailesine yeni bir renk olarak turuncu, 12 Pro ve Pro Max ailesine de yeni bir renk olarak lacivert eklenecek. Tabii ki de tasarım anlamında cihazların ön ve arkasında tamperli cam yer alacaktır. Yani her iki cihazın da önü ve arkası cam olur. Yine tasarım anlamında iPad Pro'larda gördüğümüz lider sensörünün 12 Pro ve 12 Pro Maxte yer alacağını düşünüyorum. Bu da beraberinde şöyle bir şey getirecektir. Dört tane daha dairesel kamera yerleşimler. Bu tasarım aslında günümüzde Note 20'de gördüğümüzden çok da farklı olmayabilir. Çünkü benim kişisel görüşüm olarak Note 20'nin arkadaki dört tane kamerasının çıkıntısı çok fazla ve bu nedenle telefon masaya koyduğunuzda aşağı yukarı aşağı yukarı sallanma yapıyor. Muhtemelen 12 Pro ve Pro Max'te de bu rahatsızlığı bu derecede hissedebiliriz. Diğer anlamda iPhone 12 ve 12 Max'lerde iki arka kamera yer alacak. Buna ek olarak işte Smart HDR ve bununla birlikte de gece modu yerleştirecek olacak 12 Pro ve Pro Max'lerde ise geniş, ultra geniş ve telefoto şeklinde 3 adet arka kamera yer alacak. Bunlara ek olarak lidar teknolojisi yani 3 boyutlu tarama sensörü, 3x optik, zoom ve TOF sensörü de 12 Pro ve Pro Max modellerinde yer alacak. Ha bir de bu kameralarla tabii ki de 4K, 120 Hz veya 240 Hz videolar çekebileceksiniz. Her iki cihazın da sensörlerinin her iki cihazın dediğim 12 ve 12 Pro'lardan bahsediyorum. Sensörlerinin megapikselleriyle ilgili net bir bilgi yok. Fakat Apple'ın hani daha önceki yıllardan da bildiğimiz üzere işte 305 megapiksel kamera falan filan gibi söylemle çıkmak yerine bildiğimiz 12 megapiksel bir kamerayla tekrar piyasanın karşısına çıkıp yazılımı güçlendirmeyi tercih edeceğini düşünüyorum. Güçlü bir diğer dedikodu ise arkadaşlar daha önce yine iPad Pro'larda görmüş olduğumuz oval çerçeveler yerine direkt telefonu saran alene veya pastanmaz çelik çerçeveleri tercih edileceği. Bir de ek olarak kentiklerinde bir tık daha küçüleceği söyleniyor. Ekranlardan bahsedecek olursak hani 4 farklı cihazın da ekranı OLED olacak farklılıklar hertzlerde ortaya çıkacaktır. Yani siz iPhone 12 ve 12 Max alırsanız 60 Hz, 12 Pro veya Pro Max alırsanız 120 Hz değerinde ekran tazeleme hızına sahip olabilirsiniz. Burada bir ayrıntı daha var. Bir takım işte yabancı kaynaklarda bu hertz değerinin değiştirilebileceği de söyleniyor. Yani istersen 120, istersen 60 Hz gibi. Performans kısmına da biraz değinecek olursak arkadaşlar en son Mart 2020'de bir tane haber buldum ben. O haberde geçen bilgilere göre ARM tabanlı A14 Bionic chipset tercih edilecek. Çok detay oldu için kesin bir bilgi olmamakla birlikte bu işlemcilerin 3.1 GHz'a kadar çıkabilecekleri de söyleniyor. RAM kısmında ise arkadaşlar 12'lerde 4 GB, Pro'larda 6 GB tercih edilebilir. Batarya tarafında ise geliştirmeler bekleniyor. Buna göre 12'de 2227, Max ve 12 Pro için 2775 mAh, 12 Max Pro için ise 3687 mAh değerlerini bekliyor. Artık geldik mi fiyata? Geldik arkadaşlar. Daha önceki yıllardaki lansmanlara bakacak olursak, Apple fiyat tahmini anlamında en rahat firmalardan bir tanesi. Bunu vergisi hesapladığınızda günümüz güncel dolar kuruyla 4770 TL ediyor. Vergilerle birlikte ise yaklaşık 9750 TL olacağını söyleyebiliriz. 12 Max ise 749 dolar olacaktır. Vergili 10500 TL gibi bir fiyata çıkacaktır. Bunlar yaklaşık bu arada. 12 Pro 999 dolar. Vergili fiyatı da yine yaklaşık olarak 14000 TL'ye yaklaşacaktır. 12 Pro Max ise 1099 dolara tanıtılır. Vergili fiyatı ise 15400 TL'ye yakın olacak. E fiyatları da söylediğimize göre videomuz bitti arkadaşlar. Artık siz de farkındasınızdır bu telefon fiyatları biraz artık çıldırmaya başladılar. O yüzden hani ben sizin tercihlerinizi merak ediyorum. Sadece tek bir soru soracağım size. 15.000 TL'ye 12 Pro Max alır mıydınız? Anket sorumuz hemen şurada. Videomuzu beğendiyseniz şurada bundan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kafanıza takılan bir şey varsa bizlere yorum bölümünden sorabilirsiniz. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka web